Bir konuşa konuşa programıyla tekrar huzurdayız sevgili izleyenler. Malum olduğu üzere bu hafta Profesör Doktor Haydar Baş hocamızı anma haftası. Bu münasebetle Haydar Baş hocamızın dostlarıyla, arkadaşlarıyla, yarenleriyle beraber onu yad ediyoruz, hatıralarla anıyoruz. Ve değerli bir konuğumuz var. Halit Elif Baş beyefendi. spor yazarı ve spor yorumcusu. Yıllarca Meltem TV'de spor e, programları yaptı, spor programlarına imza attı. Evet Halit Bey, malumunuz tam bir yıl oldu. Muhterem Haydar Başbocamızı e, gönlümüze gömdük diyelim, gönlümüze gömdük. Evet öte alemlere, Rabbine, Yüce alaya uğurladık onu ama o tüm sevenlerinin gönüllerinde kıyamet sabahına kadar yaşayacak. Evet, Haydar Baş hocamız dendiğinde aklınıza, gönlünüze oturu veren cümleleri, kelimeleri alalım sizlerden. Bu şekilde başlayalım dilerseniz. Tabii çok teşekkür ederim Adem Bey. Böyle bir imkanı bana sunduğunuz için, üstadımla Haydar hocamla ilgili düşüncelerimi aktarma imkanı sunduğunuz için. Tabii Haydar hocayı klasik bir tabir vardır. Anlatmaya kelimeler, cümleler yetmez ama dilimizin döndüğünce, Gönlümüzden dökülenlerle beraber Haydar Hoca'yı anlatmak gerekiyor. Çünkü Haydar Hoca gönül adamıydı. O yüzden biz de gönülden gelen kelimelerle birlikte Haydar Hoca'yı anlatmaya çalışacağız. Tabii ki e, ne kadar buna e, başarı olabiliriz bunlara çok emin değilim. Çünkü Haydar Hocayı ya anlatılmaz yaşanır cümlesi tam bir tabir. E, Haydar Hoca'm gerçekten de evet bir yıl oldu. Ama o sadece bedenen aramızdan ayrıldı ama. E, maneviyat olarak Rüyan, biz her gün Haydar Hoca ile beraberiz yine. Yine o varmış gibi, yine yanımızdaymış gibi, yine bizi kolluyormuş gibi. Hep biz her gün Haydar hocamla beraberdik zaten. Onun varlığı, onun maneviyatı, onun kokusu, onun güzelliği, onun gülüşü. Her zaman, her sabah kalktığımızda, her akşam yattığımızda, her hareketimizde bir yanlışa giderken bile aman Haydar Hocam deyip o yanlıştan geri dönmek bile Haydar Hocamızın hala manen Rüyan gönlümüzde, kalbimizde Aramızda bir yeri, bir şey, varlık olarak devamlı aramızda. Sadece beden olarak Haydar hocayı biz gönderdiksin demiş olduğunuz gibi. Ee, ben Haydar hocamla çok küçük yaşlarda tanıştım. Ee, ben Haydar hocamla tanışmasaydım, inanın şu an çok farklı yerlerde olabilirdim. Çünkü biz İstanbul gibi bir yerde yetiştik. Bizim babamız tır şoförüydü. Annemiz üç çocuk, üç erkek çocuğu İstanbul gibi bir yerde. Yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu o kendisi çok iyi bilir. Biz girdiğimiz orta okullarda polis kordonuyla okullara girerdik. Bir erkek çocuğunun gidebileceği bütün kötü e, yerlerin olabildiği bir ortamdı İstanbul. Ben bu dönem tarafında Meltem TV, Meltem Medya Grubu ile tanışmış oldum. Ve orada ne, ne güzel bir e, sevap işlemişim ki veya kimden doğalmışım ki Haydar Hoca'mla tanışma imkanı buldum. E, çocuk yaşlarındaydı, lise çağındaydım ben Haydar Hoca tanıştığımda. Ve o günden beri hep Haydar Hoca'dan duyduğum, Haydar Hoca'dan gördüğüm kendi yaşantısında, hep bizlere aktardı. Hep bir şey vardı. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi, millet sevgisi. E, bu gerçekten de bizim o yaşlarda almamız gereken o manevi duyguyu bize de çok güzel hissettirdi. Ve hep şunu söylerdi bizlere. Haktan bahsederdi, hukuktan bahsederdi, adaletten bahsederdi. Ve hiçbir zaman hocamın bu konulardaki hiç taviz vermeyen tutumu bizlere de bu yaşlara kadar gelmemizdeki yol haritamız oldu. Rehberimiz oldu. O yüzden de o kadar kendime şükrediyorum ki ben Haydar Hoca'yla tanışmışım. İyi ki Haydar tanışmışım. İyi ki Haydar Hoca'yla tanımışım. İyi ki onun o elini öpmüşüm. O maneviyatını, o güzel kokusunu, güzel gülüşünü böyle canlı gözlerle görebilmişim. Ne mutlu ki bana e, gerçekten de eğer ben bu yaşıma geldiysem ve tabii ki hatalarımız, günahlarımız sevaplarımız vardır ama yine böyle dimdik bir şekilde vatanını seven, bayrağını seven, milletini seven, atarısını seven, Atatürk'ünü seven bir sert olarak yetiştiysem, bunda benim mayamda Haydar Hoca'nın çok çok büyük rolü vardır. Allah bir kez daha rahmet eylesin. O hep bizim aramızda. Evet çok güzel bir giriş yaptınız hocamızı, özetlediniz. Şöyle sormak istiyorum. Hocam çok yönlü bir insandı. Yani sanattan, edebiyattan, spordan, musikiden tutun da. Hayatın tüm veçelerinde, tüm yönlerinde vardı sizde bir spor yorumcusu ve spor yazarı olarak hocamın spora bakış açısını sormak istiyorum hangi takımı tutardı yorumları nasıldı <gülüyor> bu usta neler söyleyeceksiniz ya öyle bir lider düşünün ki Adem Bey yani sizin de söylemişsiniz evet dünya ekonomisine yön vermiş bir lider milli ekonomi modeliyle çağ açmış bir lider ama bir bakıyorsunuz sanat, spor ekonomi zaten kendi alanı. Onu da hiç eline su dökemezler ama sanat ve spora da o kadar ilgisi vardı ki. Zaten e, hep böyle düğünlere gittiğimizde, düğünlerde kendisi o kadar güzel şarkılar e, söylerdi ki tamamen bir e, ses sanatçısı ustalarının gerçekten de ustasıydı. Bize o havayı veriyordu. Spor olana baktığınız zaman da Haydar Hoca hangi takımlı olduğunu, tabii ki şu anda bütün dünya alemiyle Haydar Hoca tamamen e, memleketinin takımı Trabzon spor sevdalısıydı. Ben Aydan Hoca Trabzon Spor sevdalısı derken şunu şunu söylüyorum. Ee, hocam kanallarını Trabzon Spor'un gerçekten de hizmetini açmıştı. Bunda hiçbir beklentisi yoktu. Hiçbir çıkarı yoktu. Hiçbir e, menfaat ilişkisi olmadan bütün kanallarını Trabzon açmıştı. Çünkü hocam memleket sevdalısı bir insandı ve memleketinin takımını tutuyordu. E, çocukluğunun takımı. E, futbolculuk yaptığı yerdi oradan hocamın. Ve Trabzon Spor'u da o kadar güzel Hakkının korunması gerektiği yerde hakkını sonuna kadar korurdu. Savurulmayacak bir yer varsa da sonuna kadar Trabzonspor'u uyarırdı o ekranlardan. Ve ekranlarını da bordo mavili renklere tamamen açmıştı. Bütün hizmetiyle sunmuştu. Her şeyiyle Trabzonspor'a bu burası sizin. Bu, bu Trabzonspor taraftarına bu kanal sizin e, havayı vermişti. Hocamın e, spor yorumlarına gelecek olursak ben e, spor yorumlarına çıkarken canlı yayınlara veya maçlardan sonra hocamla görüşmeler yapardım. Ben spor programına o kadar rahat çıkardım ki Haydar hocamın bana söylemiş olduğu o e, telkinler, maçla ilgili analizler, teknikler, taktikler ben hiçbir hazırlık yapma gerek kalmazdı. Haydar hocam bana ne söylemişse tamamen mantık çerçevesinde ekranda memnunları yansıtırdım. Çünkü o kadar güzel tespitleri vardı ki. Ya diyordum ki ya hocam tamam biz sporun içerisindeyiz bu işi yapma açıldı ama ya hocam bizim bu göremediğimiz taktikleri, teknikleri, başka açıdan bakma ufkunu enteresan bir şekilde bana yansıtırdı. Ve spor programlarına çıktığımda o kadar rahattım ki Haydar hocam bana söylemiş artık bundan sonra yürü derdim spor programında ve hocamın bana vermiş olduğu o fikirlerle beraber harmanlayıp harika spor programları yapardık. E, biliyorsunuz ki tabii hocam Trabzonspor'un da onur kurulu üyesi oldu. Başkanlığına getirildi. Plaketle beraber, törenle beraber verildi bu. Niye? Çünkü Sadri Şener başkanı zamanında. Çünkü Trabzonspor camiası o dönemki başkanımız Sadri Şener hocamın göstermiş olduğu Trabzonspor için vermiş olduğu ekranındaki mücadeleyi görmüştü ve bunun da hakkını bu şekilde e, vermek istemişti. Gerçekten de yıllardan beri Trabzonspor hakkını görüyorsunuz. Bütün diğer yani üç büyüklerden başka e, takımların konuşulmadığı dönemde Melten Medya Grubu Trabzonspor hakkını, hukukunu her zaman savunmuştur. Her zaman desteklemiştir. Ama bunu da dediğim gibi hiçbir çıkar menfaati, hiçbir ilişki gözetmek sizin Aydar Hocam bu ekranları açmıştır. Ben bu meyanda yani spor yorumculuğunuzda size e, bayağı anlattığınız şekliyle tüyolar verdi, yol gösterdiler. Bayağı bir özgüven sahibi de oldunuz anlattığınız şekliyle. Evet, evet. Unutulmaz anılarınız, hatıralarınız var mı? Bunları sormak istiyorum. Sporla ilgili hocam da şöyle bir iki hat hatıram var. Bunu çok e, hiç unutamıyorum yani bunları. Bir tanesi e, Trabzonspor Fenerbahçe maçı oynanacak Trabzon'da. Ve biz hocama havalimanında falan karşılarken böyle arabasına alır bazı durumlarda hasbel yapar ve spordan bahsederiz. Yine böyle bir gün aldı. Trabzonspor Fenerbahçe maçını sormuştu. Ne olur oğlum dedi. Ben de hocama o zaman Trabzon'daki havayı gidip gelmekte her hafta beni Trabzon'a çağırdı hocam Kadırga TV'ye. Serkan'la beraber programlar yapardık. Trabzon'da bir hava vardı. Böyle bir stres, bir gerginlik vardı. Hocam dedim bu maç büyük ihtimalle yarım kalacak dedi. Hocama. Hocam dedi ki nasıl olur dedi ya. Dedim hocam yani o zamanki başkan da tabii ki e, iktidarla beraber çok yakın olduğu için buna çanak tutuyordu. Ve gerçekten de maçın yarım kalması için elinden geleni yaptı o dönem başkan. Sonra maç oynandı. Ben yine maç günü Trabzon'a geldim. Hocam elini öperekten maça gittim. Hadi maçtan sonra görüşürüz dedi. İnanın maç yarım kaldı o gün. Ve hocam hemen beni aradı telefonla. Ve o kadar korumacıydı ki dedi ki etrafın kalabalık mı? Dedim kalabalık hocam. Hemen de oradan ayrıl. Biraz uzaklaş dedi. Dedi oğlum dedi sen dedim maçın yarım kalacağını söylemiştin dedi. Evet hocam dedim. Gel bakalım Akçaabat dedi şu için derinli bir konuşalım seninle. Hocam hasbihal ettik. Ertesi gün yazdığı başlığında aynen bu Trabzonspor Fenerbahçe maçının ayrıntılarıyla beraber benim de ismimi kullanaraktan Halit spor yorumcumuz Halit ekranlardan bunu uyarmıştı ama Trabzon başkanı ve seyircisi maalesef buna yenik düştü diye uyarmıştı. Bunu unutmuyorum. Bu benim için çok büyük bir anıdır. Ve en önemli anılardan bir tanesi de bizim bir İtalya maceramız var. Ee, geçen gün Yeni Mesaj gazetesinde de e, yayınlamış olduğum bir anım vardı. Çok beni duygulandıran, hiç unutamayacağım anılardan bir tanesi hayatımda hocayla. Ee, çok iyi bilirsiniz ki Trabzonspor'un efsane kaptanı Hami Mandıralı vardır. Hami Hoca. Bomba evet. Hami derler, fizici Hami derler. Çok sert kutları vardır. He, hemşerim nedir? Evet, yani çok da gönlü güzel evet. bir insandı. Kendisiyle mesai yapma fırsatı da buldum Meltem TV ekranlarında. Toparada programında bizim yorumcumuz da Hami Hoca. Daimi yorumcumuzdu. Her salı gelirdi. Ve o dönemde Trabzonspor'dan Hami Hoca'ya teklif geldi. Tabii ki e, hocam da seve seve dedi gidebilirsin. Hocamla aspeylettiler. E, Hami hocanın yani Meltem TV ekranlarından çıkmasından hocamın ona bir vefa olarak şöyle bir şey hissetti hocam. Aradı bir gece beni. Oğlum dedi e, Hami hoca da İtalya'ya gidiyormuş dedi. Trabzonspor dedi. Evet hocam dedi. Hemen dedi vize işlemlerinizi halledin. Kadirga TV'den Serkan ve o zaman yorumcunuz vardı. Savaş Bey ile beraber işlemlerinizi halledin dedi. Trabzon'da dedi, Juventus'ta Hami Hoca yalnız bırakmayın dedi. Ya görevli, bu ufku yani gönlündeki o genişliği görebiliyor musun? Ne? Hami Hoca bizim ekranda, toparda programında mesai harcamış. Haydar Hocam da bunu orada yalnız bırakmamak adına bizleri görevlendiriyor. Hami Hoca destek adına. Ya o kadar ince bir detay ki bu. Bunu hala anlatırken duygulanıyorum. Ve enteresan bir şekilde ya Türkiye'nin gündeminde Türkiye, dünyanın gündeminde ve işi başından açmış, o kadar yoğun ki gece gündüz çalışan liderimiz beni her akşam arıyor, bizim vicilerimizi takip ediyor. Oğlum ne yaptınız, vicilerinizi hallettiniz mi, bugünkü işlemler nasıl? Ya diyorum hocam ya ne kadar güzel bir çocuk, yani o kadar işinin gücünün arasında her akşam beni arıyor ve işimizi takip ediyor. Neyse biz bu şekilde hallettik, vicilerimiz çıktı ve dedi ki oğlum dedi maçtan bir günce Trabzon'a gel buradan dedi çorbamı içmeden dedi, sizi dedi, etmem dedi o çorbamı içeceksiniz dedi. Siz de çok iyi bilirsiniz ki hocam her sabah namazından sonra Akçabat'taki evindeki o çorbası, o kokusu mükemmelliği gerçekten de unutulmazdı. Ben de bir gün önce gittim hocamın yanına. O Akçabat'a gittiniz zaten o koku, o evin oraya giderken o maneviyat öyle bir yayılıyor ki. Zaten Trabzon Havalimanı indiniz anda o sizdeki heyecan, o kalp atışları başlıyor Akçabat'a giderken. Hocam da Balkondan gördü beni oğlum hoş gel de aşağıya. Hadi gel dedi sana dedi bir yemek ısmarlayım dedi. Ya o kadar mutlu oluyorum ki Haydar hocamla beraber ve hocam arabayı kendisi sürerekten Trabzon'u böyle gezdirerekten o e, mahalle hadi gel dedi orada çok güzel tepede güzel bir yer vardı. Orada bir yemek yedik bu da ufak bir hanım. Ve enteresan bir şeydi. Akşam geldik sabah dedi oğlum dedi beni geldi Görün öyle gidin. Biz hocamızı bekliyor sabah namazını kıldık. Çorbamızı içtik toplandık. Hocam dedik biz müsaade istiyoruz. Yok dedi öyle. Yani İtalya'ya gidip de cep açtı almadan gitmek var mı dedi. Ya cebinden böyle zarfları çıkar, Cep açtı dedim Adem Bey. İtalya'da bir ay böyle falan tatil yapabileceğiz. Bir para yani cep açtı. <gülüyor> ya gönlü ne kadar geniş bir insan olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Ya Bu kadar işinin gücün arasında her şeyi halletmiş bir de bizim cep açtığımızı düşünen bir baba. Düşünebiliyor musunuz? Yani baba. Bunu baba düşünür. O Aydar Hoca da bizim babamızdı. Ya bize o kadar güzel bir anı bıraktı ki o İtalya seferinde. İtalya'mıza gittik. Orada güzel eğlendik. Trabzonspor Hami Hoca'ya selamları ilettik. Hami Hoca kadar mutlu oldu ki. Yani Haydar Hoca'nın selamını gönderdik. Orada Haydar Hoca'nın Hami Hoca'yı yalnız bırakmadığını gördü ve çok mutlu oldum. Ee, biz o seferimizi yaptık. Geldik ve Haydar Hocamla tekrar görüşük ve Allah yine mekanını cennet etsin. Zaten e, bu anı benim için unutulmaz bir anılar arasına girdi ve Haydar Hoca'nın da ne kadar e, gönlünün geniş olduğu vefa, vefa sahibi bir insan olduğunu buradan bir kez daha yenilemek istiyorum yani. Şimdi e, Adem Bey yani çok e, enteresan bir anımdı bu benim. Yani ben bu anı aklıma geldi ki benim tüylerim hala diken diken olur ve Haydar Hocam benim ömür boyu yaşayacağım bir vicdan azabının önüne geçmiş. Sonradan fark ediyorum ben bunu. Olay hemen şöyle oldu. E, 8 Ocak evet 8 Ocak Perşembe günü Rahmetli babam beni aradı. Dedi ki oğlum dedi ne yapıyorsun? Kırklarında oturuyor o zamanlar. Tabii emekli oldu. Kırklarına taşındı. İyi baba dedim ne yapalım dedim. Dedi ki kırklarına gelmeyecek misin dedi bu hafta dedi. Dedim baba işlerim o kadar yoğun ki dedim. Vallahi gelemeyeceğim. Üzüldü. İyi olun dedi. Kapat telefonu başka da bir şey diyemedi. Sarı demedi. Ertesi gün cuma namazı. Biz cuma namazımızı kıldık. Haydar hocanın cumadan sonra odasına toplanırdık böyle. Yemekler yerine sohbetler edilirdi. Böyle masada otururken Aydır Hoca birden bizim de o arada e, gerçekten de ehlibet konferanslarımız vardı. Her ilde, ilçede her hafta 250 tane konferans verilirdi. O dönemde de. Aydır Hoca'm bana döndü ki oğlum dedi sen de bu hafta dedi 40'larında konuş dedi bana. Ben de şaşırdım yani çünkü o senpozumlara hiç gitmemişim, hiç katılmamışım. Hemen Harun abiye baktım. Bizim Trakya sorumlusu Harun abi vardı. Harun Kayacı. Harun abi böyle yaptı bana. Tamam dedim hocam. Sonra hocam işte it asper ettik. Yemek bitti. Harun abi dedim ne oldu? Dedi 40 gidiyoruz bu hafta. Dedi. Allah Allah. Tamam abi dedim gideriz. Hemen babamı aradım. Dedim baba ben dedim bu hafta 40'larına geliyorum Çok sevindi. Kardeşlerimi aradım. Dedim ki hep beraber gidelim. Kardeşlerim toplandı. Biz iki araba. Cumartesi günü 40'larına gidiyoruz. Tam köye gelirken 5 dakika önce annem aradı telefonla. Dedi ki oğlum yetişin babanız kalp krizi geçiriyor. Ya biz babamı görmeye gittik ama gitmeyecektik. Ve bizi oraya aydır Hoca gönderdi. Ve ben e, odaya girdim de babam beni gördü ve oğlum dedi. Ve o son görüşü zaten o. Benim kollarımda gitti babam. Yani ve babam benim kollarımda giderken telefonun bir ucuna aydır Hoca vardı. E ben o arada hocamla beraber devamlı telefonda hocam oradan bana telkinler veriyor. Oğlum merak etme oğlum rahat ol. Ve ben babamın son yolculuğuna uğurlarken diğer tarafta da diğer babam vardı. Haydar babam vardı. Ve o gece ben o kadar rahat bir gece geçirdim ki evet biz babamızı kaybettik. Ama şunun mutluluğu vardı. Ya Rabbim biz burada olmayacaktık. Ve biz babamın haberini İstanbul'da alacaktık ve ben ömür boyu o babamın beni oraya çağırdığında ve gitmediği azabıyla yüzden az abiyle yaşayacaktım. Hocam bunu gerçekten de sağlamış oldu bana. E, bunu hiç unutamıyorum. Hiç unutamam. Çünkü bir e, Evladım babasını kaybederken yanında olmaması ve seni çağırdığı halde gitmemesi büyük bir vicdan azabı olurdu. Allah ondan razı olsun beni e, bu konuda da gerçekten de oraya yollamış oldum. Hiç alakasız bir şekilde ben gittim ve babamın son görüntüsünü ve son e, görevimi yaptım. Babamı diğer dünyaya uğurladım. Bu da benim için unutulmaz anlardan bir tanesi. Evet yani Haydar Baş hocamız artık anlattınız sizde. Yani babanızla siz yaşadığınız hali ben de hocamla, babamla rahmetli olurken, aynen yani siz anlatırken aklıma geldi. Ben de o şekilde yaşadım. Yani Haydarbaş hocamız bir insana sahip çıktığında kendisi de derdi, evladım biz o insana tüm ailesiyle beraber tüm camiasıyla beraber sahip çıkarız. Yani her şeyimize gerçekten değil mi Halit Bey? dokundu. Ya Adem Bey, ya o kadar ya şimdi diyorum ya Haydar Hoca ya Bir yolculuğa gidiyorsunuz. Kafire'de var 40 kişi. Ya binerdi ya uçağa ya otobüse ya yani bir yere gidiyorsunuz. Hep gözü arkadaydı. O geldi mi? Şu geldi mi? Ahmet geldi mi? Mustafa geldi mi? Hep böyle. O babacan tavrı. Hani diyorsunuz ki dokundu bizlere diye. Ya hep böyle korumak, kollamak hani bir kılına zarar gelmesini istemezdi yanındakilerin, evlatlarının. Gerçekten de bize bu babalığı, bu büyüklüğü, bu liderliği abiliği hep her türlü her konuda yaptı bize. Allah ondan yüz bin kere razı olsun. Şimdi de e, bize öyle bir miras bıraktı ki yani gerçekten de e, geçen gün Cevahir'de harika bir e, anma töreni yapıldı. Genel Başkanımız hukukçu Avukat Hüseyin Başbey'in o okumuş olduğu mektup, Haydar Hocam'la ilgili sözleri bizi gerçekten de o kadar duygulandırdı, o kadar derinleri indirdi ki. Evet şimdi Bayrak onda, Bayrak kendisinde o kaleyi koruyacak olan, koruyacak olan genel başkanımızla beraberiz biz. Çünkü hocam bize çok büyük bir miras bıraktı. Ve biz ilelebet, sonsuza dek, ömrümüzün sonuna kadar, gücümüzün yettiği kadar bu bayrağı, bu kaleyi sona kadar koruyacağız. Hüseyin Baş, genel başkanımız ve ekibiyle beraber. Allah bizi bu yolda zafer eylesin. İnşallah e, hocamın bize bırakmış olduğu bu görevi laik yerine getiririz diyorum. Halit Bey vermiş olduğunuz bilgilerden, katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.